Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlere beraber uzun zaman sonunda bert varsi videosu ile beraber karşınızdayım. Vay be özlemiş abicim şu. Uzun zamandır gelmedi. Özleyenler seri like atsın. Ee, güzel bir like gelirse da inşallah Allah'ın izniyle atacağım. Umarım. Ee, tamamlarım. Yani şey, tamamlarım derken umarım like gelir ve bu serinin devamı gelir. Eğer bir gün içerisinde bu videoya tam 15 like gelirse bu videonun devam gelecektir. Tam sözü vermiyorum, gelecektir yani. Hadi bakalım 15 like gelirse inşallah. E ee, salı günü gelebilir perşembe gelebilir Yani bu like'a bağlı. Hatta like sınırını arttırsak mı ya? Bence 15 az. 15 istemeyelim. Çünkü bunun editi de var, yüklemesi de var. Benim bayağı vaktimi alıyor. Bu videoya toplam 25 like istiyorum. Umarım gelir. O nasıl yaptımdan ona. <gülüyor> Bir daha like isteyeceğim zaman böyle yapacağım. <gülüyor> Yırmış. <gülüyor> bak. Oh bak güzel ha. Tamam ben bunu kullanırım artık. <gülüyor> Yine yünle kapatmışlar. Ali gel bana söylüyorlar ama söylenmeyeceğim. Böyle yapıp gidenin ben ta. Gelmişini, geçmişini, yedilir bir Anladınız Ya şimdi, tövbeşim şimdi. Ben bu adama diyorum size demiyorum yani adam yarısını yapmış Karşı tarafa gitmiş lan ilk önce Bedeni koru yeri aldı Bedwars oynamanın taktiği böyle Ananı giren kaza geldi lan <gülüyor> Sonra instagramdan biri gelecek Kardeş sana hayır dur Orada esen ayırdır. İki saat onunla uğraşacağız. Ne yani öyle yapanilla gelecek oldu bu bak görüyor. Adam gelecek mi yazacak? Sonra adamı ikna etmeye çalış, bir saat konuş. Oho. En iyisi ben dediğim lafı geri alayım. Bir olay olursa, bir olay olursa. Karışmıyor. Ne ne ne ne? Ne ne ne ne? Cezayi mi lan bu? Ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne Oğlum ne oldu lan bana bugün benim kafa iyi vallahi iyi ya. Sizin anınız, bacınız yedili, cettiniz gelmişiniz geçmişiniz bir süraliniz var ya. Nasıl oluyor? Hastalığı var kardeşim bak. Ölüyorum işte ya. Söyle bir, ne yapayım şimdi? Size etmeyeceğim. etmeyeceğim. etmeyeceğim. Etmeyeceğim. Etmeyeceğim. Etmeyeceğim. Oyundan çıkıyorum kardeşim. Tekrar gülürüm Var mı bir lazım? Heh. Hadi küfür etmiyon ha. Ne oluyor lan bana? Kendine gel lan. Oğlum <gülüyor> ben bugün fena kadar gelmişim ha. Farkında değilim Ah, gidelim işte böyle. Hadi alsana ya. iki saat seninle uğraşmıyor. <gülüyor> siz uğraşın nooblar. <gülüyor> Takımımızı seçelim dur. Ne seçemiyorum ben? Ama yeter ama hep bana haksızlık yapıyorsunuz. Heh açıldı. Teşekkür ederim. Ekran gelmedi. Vaga bak ya. Bu aralar bu sunucuya çok lag var nedense bilmiyorum inşallah bu sunum düzeltirler Buradan yetkililere sesleniyorum Lütfen şu hataları düzeltin yoksa ben bir gün çok püsü Abi size değil da söylüyorum Çünkü bu Server yapanız için yani Bug yani Şu Bug gitse çok güzel olur aslında Aslında internetten de kaynaklı olabiliyor da o alt tepleştire deştire neyse neyse şimdi dağılalık olmuyor Konuyu kapatalım. Ben daha demin öyle bir şey demedim. Aferin çocuğum. Senle böyle yap git. Aferin. Siz beni çıldırtıp ne yapıyorsunuz? lan beni. Böyle yap hep adamı çıldırtıyorlar ya. Heh, biraz sohbet edek arkadaşlar sizlerle şimdi boş verin interneti, server bilmem ne oyunu falan. Şimdi ee, biraz hırsız şey polis konuşma ilgili bir konuşmak istiyorum. Çünkü bu konuyla ilgili bir sürü sorular aldım. İşte neden bitiyor? İşte neden bitiriyorsun? Renting'den dolayı mı? Ee, neden dolayı bitiyor? Bunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu dizinin bitmesiyle alakalı ee, Renting ile alakalı değil. Neden bitiriyoruz peki? Arkadaşlar ee, Ben bu diziyi aslında 30 bölüm planlamıştım ve 30 bölüm oldu size 100 bölüm ee, tabii ki bunu Remzi sayesinde ve Yusuf kardeşim sayesinde başardım bu 100 bölümü ee, yani hırsız vs polis bir diye her şey bit, bit demek değildir hırsız vs polisi başka bir hikayede de görebilirim belki ayrı bir film çıkartabilirim ee, film çıkartabilirim derken yani böyle bir saatlik veya ne bileyim sinema filmi gibi böyle bir şeyler yapabilirim kısa film gibi Mesela 5 saat Ve Ankara yanıyor Onun gibi mesela Onun gibi bir şeyler yapabilirim ee, onun dışında yani Dizinin Aslında ben uzatmak isterim yani ben de bitirmek istemiyorum fakat neden bitiyor Evet bunun artık bu konuya gelelim bunun ratinglerle alakası yok senaryosu e, 100 bölüm hazırladım daha önceden yani her şey artık oldu her konuyu işledik bir sürü düşman geldi işte bir sürü düşmanlar edindik hırsız vs polise bir sürü karakter geldi gitti ee, ve ben bu karakterlere çok fazla zarar vermek istemiyorum açıkçası Yani ben istersen bu diziyi devam ettirebilirim Fakat devam ettirmek istemiyorum 100 bölüm bence daha iyi olur ee, 2 sezon 3 sezona ne gerek var 2 sezon bence daha güzel olur ee, Gereksiz uzatma falan istemiyorum Fark ettiyseniz e, son zamanlarda bölümlerin süresi de uzadı hırsız vs poliste Peki bu neden oldu? Bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi diziye veda ediyoruz ya. Ben şöyle bir şey düşündüm. Şimdi bu adamlar 8 dakikalık bölüm izlemesin. 8 dakikalık bir bölüm, bir bölüm yapıyor. Ee, biz şöyle yapıyoruz normalde aslında. Biz bir bölümü çekiyoruz. 1 saat, 30 dakika falan çekiyoruz işte. Toplam bir bölüm yani televizyon dizisi gibi düşünün o kadar dakika filan çekiyorum ben bunu render alıyorum kesiyorum işte oradan Orada bitiriyorum bölümü sonra Sonraki bölümü o kestiğim yerden devam ettiriyorum oradan devam ediyor dizi Yani böyle ilerliyor bütün dizi yapanlar da böyle yapıyor belki Remzi abi de böyle yapıyordu bilmiyorum. Bence Remzi abi de öyle bir taktik yapsa aslında güzel olabilir Hep diyorum Remzi abiye Bir bölümü çekip hemen şeyi paylaşma Sonra bir ertesi gün bir bakıyorum Adam Aşırı tehlikeye <gülüyor> Tabii ki bu Remzi kararı da ben yine öneride bulunuyorum Remzi Ağabey'e. Bence şöyle yapmasın eğer bu videoyu izliyorsan beni duyuyorsan şöyle yapmanı tavsiye ederim sana. Yani bir bölümü çekip yayınlamaktan ise bölümü böyle fazla çek. Yani bir bölümü böyle 4-5 bölüm edecek şekilde çek. Öyle paylaş. Mesela sen 30 dakikalık bir bölüm yapmak mı istiyorsun? Sen git bunu 2 saat 30 dakika çek bunları part part kes tabi yorulacaksın biliyorum ama bu yaptığın işe değecek yani e, bence böyle bir tavsiye verebilirim sana Ben buradan 10 bölüm çıkarmış adamım yani 2 saat uzun dakikalık <gülüyor> bölümden 10 oh, oh, oh, bölüm çıktı yani sen niye öyle yapmıyorsun bence daha karlı bir olur hem tek yorulursun ama bir daha Fazla yorulmasın kafan rahat olur sadece editlersin yayınlarsın ya. Yani. böyle daha mantıklı olur ama sana kalmış bir şey. Ee, neyse Ben sadece öneride bulunuyorum işte sonra demeyin Lan sana mı lan Remzi abi şeker Ben öneride bulunuyorum kardeşim yani Remzi abi de öneride bulunuyor bu konularla Ne yapayım mesela Remzi abinin bir tane kanal inceleme serisi var Orada adam öneriyor yani. Çok da güzel yapıyor bu seriyi, bu işi. Kanalda güzel yürütüyor. Güzel içerik de yapıyor. Yani bu Remzi abi benim arkadaşım veya projemde çalışıyor da ben böyle kelimeler kullanmıyorum. Benim kafama ne gelirse öyle kullanıyorum. Ben öyle insanlar da gördüm. Böyle yalakalık yapan insanlar da gördüm. Adamın arkasından sövüp sonra da karşısına geçince hiçbir şey demeyeni de gördüm. Neyse, onları boş ver işte. Ben öyle biri değilim arkadaşlar. Yani Remzi abi'nin bu doğal bir şeyi, Remzi abi istediğini yapar. İsterse aşırı teliği çeksin, fragmanı paylaşsın. Ya ben karışamam o Remzi abi'nin fikri. Ben sadece Remzi abiye bir öneri bulunuyorum. Ama yani benim yaptığım taktiği yaparsa. Yorulur ama daha az mesela Biz ilk bölümlerdeyiz ikinci sezonun ilk bölümlerindeyiz arkadaşlar ee, Ben şey yaptım bölümü uzun çektim aslında ben nikemden Kaç saat çekmiştik 1 saat 30 dakika Aynen 1 saat 30 dakikayı Ben size 10 bölüm olarak paylaştım yani biz 41. bölümde mi başlamıştık aynen 50. bölüme kadar stok yaptım. Aslında sezon, sizin sezon finali izlediğiniz bölüm. Onun devamı var. Sezon finali aslında ama onun devamını Yani Biraz tuhaf bir olay. Şöyle düşünün. E, televizyon dizisi 10 saat. Ne yapıyor? 10 saatin. Örnek görüyorum işte. 10 saatin. 5'ini kullanıyorum diyelim mesela. Tabi öyle değil de ya. İnşallah yakında öyle olmaz yoksa Televizyonun Rahmetli olur zaten artık izlenecek bir şey kalmamış televizyon <gülüyor> Düşünsene bir, bir, bir dizi 5 saat abo <gülüyor> Editi yapan arkadaşa harcıyorum Allah. Ya yani ben örnek veriyorum sadece Yani, ee, yani bir saat ilk bölümden Kaç bölüm çıkıyor yani düşünün arkadaşlar 10 bölüm çıkarmış adam yani. Siz sezon filan izlediğinizde ben sezonun ikinci sezonun yarısını tamamlamıştım yani Ve bunu devam ettirdim Sonra biraz ara verdim tabi Dinlenme dinlenme filan verdim kendimi biraz 50. bölümde biraz dinlendim Sonra 60'a kadar çektim 60'a kadar çektikten sonra 70'e kadar çektim 70'e kadar çektikten sonra 80'e kadar çektim yani hep hedefim olduğu için böyle hızlı hızlı çekiyorum bölümleri. Yani nedense fark et, Ben neden salak mıyım ben 3 hafta bölümü paylaşıyordum. Bir düşünün ben uzun çekiyorum ki paylaşıyorum. Bursa ben pazartesi de paylaşabildim. S sadece cumartesi de paylaşabildim. Öyle de yapabilirim aslında da. Ben neden 3 kere paylaşıyordum. Hem bu dizi iyi izleniyor ki ben 3 kere getiriyorum. Hem... Sevgili ki ben bunun işin devamını getiriyorum. Ee, diyeceğim. Yani neyse uzun bölüm konularını geçelim. Biraz kafanız harddix'iniz yandı biraz. Bu videonun sonuna gelsek mi? Bence biraz iyi oynadık. Biraz videonun yarısı boş oldu. Ama güzel bir video oldu. Ee, abi bak uzun video çekesim geldi. Çeksek mi? 20 dakikalık bir bölüm. Aslında canlı yayın açacaktı canlı yayında böyle bul bul ben konuşurdum da canlı yayın açmak isterim ma bunlara ekipmanım el vermiyor arkadaşlar yakında ekipmanlarımı düşün değiştirmeyi düşünüyorum şu anlık para biriktiriyorum İnşallah hedefimdeki eşyayı alabilirim dün bir mikrofon gördüm çok güzel fiyataydı 150 liraya Tours marka ee, Ben çok güzel hoşuma gitti Bakalım şu an parayı bekliyorum Varım Param yeterli ve O mikrofonu alırım Sizlere güzel bir video sonabilirim ee, Telefon mikrofonu hmm. ile bir yere kadar arkadaşlar cidden telefon mikrofonu Çile abicim ya Mesela Yusuf'la çektiğimiz bir bölüm var ya o, Ben o bölümü 20 dakika yapacaktım ama ne oldu? Şarjım bitti. Yani benim telefon da eski bir şey yani. Şarjı hemen bitiyor. Şu an bu aldığım ses kayıtlı yeni model telefonlardan değil. Keşke onlar olsaydı. Ee, eskiden biliyorsunuz ben cızın çekiyordum. Ee, çok küfür de aldım bu konuda ilgili. Ama yapacağım bir şey yoktu. Sonra sağolsun Remzi abi bir öneride verildi. Vallahi Demz abiye ne kadar çok teşekkür etsem azdır. Yani bu kanalda çok emeği var Demz abinin. Cidden diyorum yani. Sırf sadece bir öneri verdiği için ben Demz abiyi savunmuyorum. Ee, benim de ona iyiliklerim dokunmuştur tabii ki de. Yardımlarım. Kanal açtığında aboneliklerine yardım etmiştim biraz. Abonesi düşüktü. 200 abone falan yapmıştım paylaşmıştım arkadaşlarla O da bir ara bir dis olayı falan olmuştu bir arkadaşla Neyse bu Olayı söylemek istemiyorum işte neyse Bir dis olayı olmuştu sağolsun kanalında paylaştı ee, Tabii sonra o arkadaşla da konuştum Dedim Neden böyle yaptın işte dis'i neden attın Dedi işte şu şu şu elbette. şimdi söyleyeyim Eee o konular açmanın ne anlamı var? O konu hem 2021'de kalmış, şey 2020'de kalmış. Yani 2021'in şu konuşunu konuşmak istemiyorum artık. Çünkü 2021'de çok şey çektik ya. Durumlar çektik. 2021 şu an çok iyi ilerliyor. Umarım bozulmaz inşallah. 2021'de ben mutluyum açıkçası. Şu an inşallah bu dizeni böyle güzel gider. Ee, video biraz uzun oldu arkadaşlar. Kapatmak istiyorum açıkçası. Biraz boş yaptım. Ee, neyse gidip intihar edin. Hiç olmazsa video öyle bitirelim. Hoppa. Biri gelip benim bedenimi kırsa. Neyse. Evet arkadaşlar bu sonuna geldik bana videomuzun hoşunuza gitmiştir daha fazla bu tarz videolar için aşağıdan kanalımıza abone olun video like atmayın video aşağı aşağıdan da video like atmayı unutmayın hoşçakalın hepinizi seviyorum bye